Merhaba değerli takipçilerim, öğrencilerim ve sevgili yatırımcılar. Şimdi bir önceki videoda anlatmış olduğum Optimal Trade Entry dedikleri ucuzluk bölgesi alanında işleme giriş noktasının belirlenmesi Fibonacci'nin 70-79 seviyesiyle gerçekleşiyordu. Ben bunun için Akıllı bir yazılım gerçekleştirdim. Bu akıllı yazılım sayesinde ilgili zaman diliminin e, geri çekilme noktalarını kendi bulup bize haber veriyor. Bu haberi de Telegram vasıtasıyla gerçekleştiriyor. Daha önceki videoda bahsettiğim gibi e, hem order block bulan hem çeşitli de değerli bölgeleri bulan bize haber veren özel yazılımlar geliştirdim. Yavaş yavaş bunları size gösterip faydalanmak isteyen arkadaşlarla görüşmelere başlayacağım. Şimdi bu yaptığım yazılımın tanıtımını göstermek istiyorum. Şimdi bu sistem otomatik olarak çalışıyor. Fiyat ilerledikçe çiziyor. İlgili bölgeyi çiziyor. Ondan sonra çalışan bölgeleri ben görebilmek için ekranda tuttum. Renklerini değiştiriyor. Eğer çalışmadıysa yani tarze bölgeyse şu şekilde gördüğünüz gibi mavi olarak kalıyor. Bazı bölgelerin çok yakınından dönüyor fiyat. Onlar da e, herhangi bir temas olmadığı için yine aynı şekilde. Size daha önce bir şeyden bahsetmiştim bu videoda. E, pardon bir önceki videoda. Ne demiştik? Fiyatın e, ilgili seviyeye gelmesine yakın. Ne yapıyorlardı? Fiyatı yukarı atıyorlardı. İşte ben onun için özel bir seviye daha ekledim buraya. 66 seviyesini. Fiyat 66 seviyesine geldiğinde bize haber verecek. Hemen biz ilgili e, kontrolümüzü yaptıktan sonra işleme gireceğiz. Bu şekilde. İşlemden çıkış noktamız mesela burası içinde. Şuradaki e, order block diyebiliriz. Gördüğünüz gibi. Yani en yakınındaki order block'tan çıkış yapılabilir. Ama hareketin nerede olduğuna bağlı tabii ki. Yani burada hareket bu sistemde, tepe ve diplerde alındığı zaman daha verimli sonuçlar elde ediyor. Şimdi fiyatı böyle geriye doğru itelim. Gördüğünüz gibi şu an her, burada herhangi bir şey yok. X ee, tuşuna basıyorum ve ilgili seviyeler çiziyor bize. İlgili seviyeler, e, içinde bulunduğu kare kutuya tıkladığımız zaman da o kare kutuyu uzatarak bize şeyi gösterebiliyor. Hmm. İlerleyen yerde temas var mı yok mu onu gösteremeyiz. Mesela ben normal şartlarda e, bunları tek tek çizip uğraşmak gereken bir durum söz konusuydu. Ama şimdi gördüğünüz gibi seviye çiziyor. Fiyat seviyesini geliyor. Ve beni buradan işleme sokuyor. Şimdi daha da geriye gidelim. X tuşuna basıyorum yine. Gördüğünüz gibi. Bunlar geçmişte olabilecek bölgeleri çiziyor ve bize bunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi nokta atışı işleme sokuyor. Tam 66 seviyesinde işleme giriyor. Siz ne yapacaksınız? Buradaki seviyeye göre 70 79 seviyesi zaten hemen 66'nın üstü o bölgeden işleme gireceksiniz. Burada XR'deki ikinci işlem TP noktası da Saving hareketinin birinci değil ikinci noktasından çıkış yapabilirsiniz. Bu da ekseriyette bir bilgi olsun. Tek yapmanız gereken X tuşuna basmak bu şekilde otomatik olarak arıyor. Bu yazılımı satmayı düşünmüyorum. Bu yazılımın sinyal sistemini kiralamayı düşünüyorum aylık olarak. İlgilenen arkadaşlar benimle iletişime geçsin. Bunun gibi birkaç tane daha yazılım var. Onların videosunu da yapacağım. Şimdi başka şeylere de bakalım. Görmeniz açısından. Şu an bu de Petrol. Bir de BTC'ye bakalım. Şu an BTC'ye attım. Tek yapmam gereken X tuşuna basmak. X'e bastım. Gördüğünüz gibi alt taraftaki seviyeyi otomatik olarak çizdi. Alt taraftaki seviye. Fiyat buraya gelmediği için. Çalışmıyor gözüküyor. Burada. Burası. Burası. Buraya daha yeni gelecek fiyat. Bunlar taze bölgeler. Buraya fiyat gelince şuradaki seviye bize uyarı yatacak. Mesela burada buraya göre çizmiş. Normal şartlarda biz olsak ne yaparız? Buradan buraya çizeriz. Yine aynı noktaya denk geliyor. Buradan da buraya çizdiğimiz zaman. Yine bize işleme giriş noktasını veriyor. Yani hiç uğraşmadan işlem seviyelerini yakalamış oluyoruz. Bakın. Mesela buraya bakalım. Ne yapmış fiyat? Gördüğünüz gibi burada yukarıya doğru çıkmış. Ondan sonra aşağı doğru inmiş. Stop ettirdikten sonra insanları tekrar yukarıya doğru çıkmış. Yani demek istediğim nokta bu. Daha önceki videoda da anlattım. Stop e, bu sistemin bel kemiği. E, hesabınızı tüketmeyeceksiniz. Zaten kazanan bir sistem olduğu için. Gördüğünüz gibi burada size sinyal verdiği zaman. Burada işleme girip. Şuradaki o binle oradan çıkacaksınız. Artık o işleme çıkış stratejinizi de kendiniz belirlersiniz. Burada çalışan noktalar var. Çalışmayan noktalar var. Benim buradaki amacım şu. Fiyatın böyle tepe noktalarda geldiklerinde. Yani ekrana bakacağım. Tepe noktaysa. Burada işleme gireceğim. Stop'umu nereye koyacaktım? Daha önceki videodan hatırlarsanız Buraya. Sonra bakacağım. Gördüğünüz gibi. işlem Kare geçiyor. Ondan sonra şurada. E, burayı kaçırdıysanız zaten işleme girmeyebilirsiniz. Aşağı taraftan çıkış yapabilirsiniz. Bu şimdi düşük. 15 dakika olduğu için. Bunların büyük zaman diliminde olduğunu düşünün. E, şimdi size başka bir şeyden daha bahsedeceğim. Bir tane hocamız. Hocamız. E, bir... Order block çalışması yapıyor. Genelde işlemleri o şekilde gönderiyor. Price action alakalı. Oradaki tekniğini size anlatacağım. Oradaki teknik şu arkadaşlar. Bu Order block alanı var ya. Bu order block alanının küçük olmasına dikkat ediyor. Eğer büyük olursa günlükte stop miktarı çok fazlalaşacağı için sıkıntı olacak. Onun için Order block mesafesi yani oluşturan barın geniş olmaması gerekiyor. Eğer genişse bunun %50 seviyesinden giriyor. Bir bölüyor. Yani bunu bu şekilde algılayın. Yani çünkü günlük normal şartlarda çok büyük bir zaman dilimi gibi gözüküyor. Ama tepkisi örnek veriyorum 1 dakikalığın 100 katı ya da 15 dakikalığın 10 katı. Yani kazancınız. Günlük harekette beklediğiniz zaman çok daha fazla. Ama buradaki işin sırrı da şu order block mesafesini yani sizin stop ettirecek olan mesafenin küçük olması. Şimdi bakın. Burada küçük olan bir mesafeyi bulduk diyelim. Fiyat buradan aşağı doğru inmiş. Şuradaki alanı aldığınız zaman size yetiyor. Ama bunu siz 5 dakikalıkta, 15 dakikalıkta yaptığınız zaman şu alan size yetmiyor. Onun için fiyatın ilgili seviyesinde işleme girmeden önce e, hareketin sinyal verdiği noktanın tepe ve dip olduğuna bakmak gerekiyor. Yani özellikle e, daha kazançlı işlemlere girmek için. Tabi ki aradaki işlemler de kazandırıyor ama buradaki teknik bu. Eğer günlükte çalışacaksanız günlükteki order block seviyesinin küçük olması sizin işinize gelir. Mesela şurada Diyelim burada bir fake hareket var. O fake'i yakalandığınızı düşünelim. Şöyle ufacık bir harekette stop olup çıkıyorsunuz. Adamlar zaten burada ne yapıyorlar? Ne demiştim? Burada işleme girecek olan şahısların hepsinin stoplarını toplayıp ondan sonra yukarı çıkartıyorlar gördüğünüz gibi. Yani bazen de şunu bekleyebilirsiniz. Hani millet stop olsun ondan sonra ben girerim. Bir stop olma hareketi gelsin şeklinde düşünebilirsiniz. Şimdi e, tekrar ilgili yazılımı atalım. Bu yazılımın adını COVID-79 olarak koydum. Amacım finansal piyasaları bu şekilde virüslemek. Yani onlara böyle bir yazılım atarak en güzel seviyelerden girip e, para kazanmaya çalışmak. Tabii ki burada amaç e, bizimle beraber yol alan. Bize destek olan insanlara da yaptığımız çalışmaları cüz'i bir ücret karşılığında faydalandırmak. Şimdi bu günlük harekete göre şeyleri çizdi. Optimal Trade Entry'leri çizdi. Gördüğünüz gibi. Normalde üçgen de çizdiriyorum ama şu an ona gerek yok. Bakın tam o seviyelerde her zaman hareket hiçbir şey yapmadan ilgili seviyeyi gösteriyor bize. Daha ince hareketler de var. Hem forex piyasasında hem fx piyasasında görebilirsiniz. Bakın yine size söylediğim şey gerçekleştirmişler. Tam işleme giriş noktasında olduğu yer. Şimdi şurada. Ne koymuştum demiştim size eksteriye sinyal seviyesi 66. 66'ya geldiği zaman bize sinyal verecek. Şu 66'ya geldiği zaman işlemede girerseniz gördüğünüz gibi böyle bir kazanç elde edeceksiniz. Çünkü dediğim gibi bu adamlar insanların bilgilerini bildikleri için o işlem seviyelerini kullandırmamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Şimdi birkaç tane daha örnek yapalım. Videoyu kapatalım. Mesela Euro-Dolar açalım. Euro-Dolar daha bir olsun. Şimdi tek yapmam gereken X'e basmak. Şu tepedeki hareket daha yeni oluşma yaptığı için başlangıç aşamasında bekliyor. Şimdi Buradaki işlemlere bakalım mesela şurada bakın burada işleme girdiğinizi düşünün tekrar tıklayalım. Bu yazılım otomatik olarak buluyor bunu. Yani Özel ayarlarını yaptım. <gülüyor> Gördüğünüz gibi. Burası taze mesela burası daha çalışmamış. Fiyat buraya gelirse yakınından dönmüş. Bu bölüme göre burası çalışmamış. Mesela şuraya bakalım. Gördüğünüz gibi. Finansal piyasaları yenebilmek için elinizde bu tarzda backtest araçlarının olması lazım. Bunları tek tek çizip uğraşmak çok zordur. Yani bazen şöyle bir şey var. Örnek veriyorum. Şuradaki swing hareketinin en tepesinden Ölçmek bazen birinci swing'den ölçmek de e, kaçırmalara sebep olabiliyor. Yani şöyle anlatayım. Aslında gerçeği birinci swing'den ölçmek oluyor. E, Swing'i genişlettiğiniz zaman buradaki seviyeyi kaçırmış oluyorsunuz. Yani bazen fiyat e, atladığı bölgeleri atlamıyor. Yani aslında atladığını zannediyorsunuz ama unutmuyor. Fiyat tekrar oraya gelip orayı ziyaret ediyor. Mesela şurayı düşünün. Gördüğünüz gibi kaç defa çalışmış. Oysa ki bunun normal şartlarda biz ölçmeye kalksaydık en tepeden en kadar ölçerdik. Genişletirdik vesaire. O da olabilir ama olay bu. İşte bu kadar backtest çalışmasını nasıl yapabilirsiniz? Elle büyük bir zaman harcarsınız. Altına da bakalım. Altın biraz zordur. Kazandırmak istemez kimseye para. Hep kendim kazanayım der altın. Öyle bir özelliği var. Gördüğünüz gibi fiyat burada. Satışını yemiş. Yakınlaştıralım. Bunlar dediğim gibi hani senelerce çalışarak emek verdiğim bilgilerin sonucunda gerçekleşti. Hani buradaki işlemlerin doğru noktaları kesmesi. Hesaplaması. Gerçekten basit değil. Bunları işte böyle çeşitli paritelerde koyacağım. Ondan sonra isteyen kişilerle anlaşarak yazılımın vermiş olduğu şuradaki sinyali örnek görüyorum. Onun telegram hesabına gönderteceğim. Bu şekilde. Bu telegram hesabına gelen kişi hemen işleme girmeyecek ama. İlk önce kendi analizini yapacak. Ondan sonra da kararını verecek. Bir saniye. İşlem sinyalleri de bu şekilde düşüyor. Yani yazılımı ilk başlattığım zaman bir tane hoş geldin sinyali gönderiyor çalış çalışmadığını görmek için. Daha sonra bu şekilde sinyaller atıyor. Ben bunu e, FX paritesini, dolar, Nasdaq, petrolde yaptım. Daha sonra ilgili trading view linkini veriyorum. Hızlı bir şekilde bakış yapabilmeniz açısından. TradingView'e tıklıyorsunuz. Ben burada... Şurada fiyat yazıyor gördüğünüz gibi. Bu fiyat yazanlar... Sinyalin kendi şeyi. Şimdi bakalım mesela buna. 3.53'te vermiş. Ne zaman vermiş? Ben bunu te test amaçlı çalıştırıyorum. Cumartesi 353'te vermiş. 2 Nisan. Yani bugün. Sabah vermiş. Bakalım. Cumartesi 3.53. Çizmiştim zaten ben bunu. Bunu değiştirelim. Cumartesi 2 Nisan 3.53 3 Bunu dakikalığa getirelim Evet 3.53 3.55 3.53 şurası Kendinize bilgisayarınıza bakabilirsiniz. Şurada 3.53 2 3.53, 3.55, 3.53 Şurası evet. Şimdi buradan satış vermiş herhalde. 353'te Evet. Short vermiş gördüğünüz gibi. Satış. Buradan satış yaptığınızı düşünün. Bayağı bir bekletmişler. Sonra düşürmüşler. Yani sinyal bu şekilde geliyor. Ne demiştim ben size? Örnek veriyorum. Bu OB'lerde çıkabilirsiniz demiştim. Yani şimdi bunun gibi sinyaller gelecek. Stop'unuzu nereye koyacaksınız demiştim. Bu seviyenin üstüne. Bu şekilde. Sinyal gelecek. Ondan sonra işleme gireceksiniz. Şimdi mesela başka bir tane daha bakalım. Yani bütün sinyaller çalışacak diye bir dava yok. Mesela XRP 16 53'te gelmiş. 18 13'te gelmiş. Şu an saat 19.24. Bakalım. <gülüyor> Neydi? 18 13'te gelmiş XRP. Şimdi buradan bir düzeltelim onu. 18 Bir dakikaya tıklayalım. Ben buna bakmıştım herhalde. Sizlere de bakalım. Daha yeni sinyal olduğu için hani kendi gözünüzle görmeniz açısından. Kaçtı? Bir daha bakalım. 18-13. Tam burada, evet. Gördüğünüz gibi. Ne yapmış? Long demiş. Gördüğünüz gibi long. Tam burada long. İşte hiç uğraşmayacaksınız yani. Çünkü bu işin en yoran tarafları da şey, sürekli ekrana bakmak, sürekli işte işlem kovalamak vesaire Beyninizi ne kadar az yorarsanız o kadar sizin için hayırlı olur. Otomatik e, e, Optimal Trade Entry yazılımını da bu şekilde tanıtmış oldum. E, umarım faydalı bir video olmuştur. Bakış açınızı bu şekilde değerlendirin. Yani Telegram sinyal sistemine katılıp katılmamak sizin kararınız. Yani bu şekilde işlerin daha kolaylaştırılacağını daha performans artırılacağını motivasyon ve ve yani karar verme mekanizmanızın daha az yorulacağı bir sistem bu. Herkese hayırlı uğurlu olur dileklerimle. Hoşçakalın.